Evet arkadaşlar Gıygıy TV'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda yağlı ve kuru ciltler için maske, bitkisel maske e, yapımını göreceksiniz. Sonuna kadar izlerseniz mutlaka burada kendinize uygun bir tarih bulacaksınız. Kuru ciltler için alyanak yanak maskesi, 3 tutam akasya çiçeği, 1 tutam rendelenmiş limon kabuğu ve dövülmüş lale soğanı arponu ile birlikte karıştırılır. Hazırlanan karışım krem kıvamına gelinceye kadar kaymak ilave edilerek yoğrulur. Elde edilen kremi içinde menekşe suyu bulunan bir cam kaseye konduktan sonra ağzı kapatılarak kaynar suda 10 dakika ısıtılıp ateşler indirilir. Kurul ciltler için besleyici olan al kremi yapmadan önce yüze maske yapılarak uygulanır. Yağlı ciltler için kil maskesi. 1 çorba kaşığı yeşil kil, 5 damla lavanta yağı, 3 damla çay ağacı yağı, 3 damla limon yağı, yarım çay bardağı soda. Malzemeleri karıştırarak maskeyi yüzünüzü uygulayın. 10 dakika yakın bir süre beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu maskeyi düzenli olarak uyguladığınız zaman yağ üretimini azaltabilirsiniz. Maske sonrasında cildiniz eğer çok kurumuşsa mutlaka nemlendirici kullanmalısınız. Sivilceli ciltler için kil maskesi. 5 damla çay ağacı yağı, 4 damla taze limon suyu, 2 tatlı kaşığı yoğurt, 2 tatlı kaşığı beyaz kil. Malzemeleri metal olmayan bir kapta azar azar su ekleyerek karıştırın. Krem kıvamına gelmiş maskeyi cilde uyguladıktan sonra 20 dakika kadar bekleyin. Ardından cildinizi bol suyla yıkayın. Bu kil maskesini başlarda haftada bir kez problem azalınca 15 günde bir uygulayabilirsiniz. Karma ciltler için kil maskesi. 2 tatlı kaşığı kırmızı kil, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı elma suyu, 1 çay kaşığı vazelin ya da evinizde bulunan herhangi bir nemlendirici krem. Malzemeleri metan olmayan bir kapta azar azar su ekleyerek karıştırın. Krem kıvamına gelmiş olan maskeyi cildinize uygulayın ve 20 dakika sonra bol su ile yüzünüzü yıkayın. Cildeki gerginlik için maske sonrasında nemlendirici krem kullanmakta fayda var. Siyah noktalar için gözenek açıcı kil maskesi. 1 tatlı kaşığı yeşil kil, 1 yemek kaşığı papatya suyu, mercimek büyülüğünde nemlendirici krem, kil, nemlendirici krem ve papatya suyunu karıştırın ve cildinize sürün. 15 dakika beklettikten sonra cildinizi temizleyin. Hassas bir cilde sahipseniz süreyi kısaltabilirsiniz. Bu maskeyi haftada bir kez cildinize uygulayabilirsiniz. Işıltı ve canlılık veren kil maskesi. 1 çay kaşığı pirinç unu, 1 tatlı kaşığı beyaz kil, 2 yemek kaşığı su, 1 çay kaşığı nemlendirici krem. Hazırladığınız karışımı cildinize uygulayın ve 20 dakika bekletip yüzünüzü bol suyla yıkayın. Bu maskeyi haftada bir kez uygulayabilirsiniz. Berrak ve parlak bir cilt için bakla, baklalı maske. Kabukları soyulmuş salatalık 3 avuç bakla unu ile birlikte ezilerek karıştırılır. Yumurta sarısı ile 2 çorba kaşığı ekşimiş yoğurt çırpıldıktan sonra bakla hamuru ile birlikte yoğrulur. Hazırlanan karışıma lavanta çiçeği suyu ilave edilerek krem kıvamına getirilir. Berrak ve parlak bir cilde sahip olmak için yüze maske olarak uygulanan baklalı maske yüz kısmına fırçayla ile sürülerek uygulanır. Bu maske yüze sürüldükten sonra en az yarım saat bekletilmeli ve cilde nüfus etmesi sağlanmalıdır. Berrak ve parlak bir cid için aylandız maskesi. İki avuç aylandız yaprağı. falandıktan sonra kaynar suda bir saat bekletilir. Sıkılarak elde edilen posaya bir fincan badem yağı, bir fincan kaynatılmış süt ve yumurta akı ilave edilir. Bu karışım cıvılıklaşmayacak kıvama gelinceye kadar yulaf unu ile yoğrulur. Hazırlanan karışım hafif ateşte tutularak ısıtılır. Berrak ve parlak bir cilde sahip olmak için elde edilen aylandız kremi maske yapılarak yüz ve boyun kısmına uygulanır. Aylandız maskesinin uygulanan bölümde en az yarım saat bırakılarak cilde nüfus etmesi sağlanmalıdır. Berrak uyumuşak bir cildiniz için zambaklı maske. 2 avuç su zambağı çiçeği dövülerek un haline getirilir. Elde edilen zambak <gülüyor> ununa 1 fincan muzlu süt 1 çorba kaşığı susam yağı ve 1 tatlı kaşığı bal ilave edilerek ateşle karıştırarak ısıtılır. 2 avuç su zambak çiçeği dövülerek arkadaşlar. Bu sıvı karışımına krem kıvamına gelinceye kadar pirinç unu ilave edilerek ateşten indirilir. Hazırlanan zambaklı krem buzdolabında bir gün dinlendirdikten sonra yüz kısma maske olarak uygulanır. Berrak ve yumuşak bir cilde sahip olmak için zambak maskesi kürüne en az 3 hafta devam edilmelidir. Cildin canlı görünmesi için domatesli maske arkadaşlar. Kabukları soyulan kızarmış 2 domates kıyıldıktan sonra ezilerek çırpılmış yumurta sarısı ile karıştırılır. Elde edilen karışıma 1 kaşık badem yağı, yarım fincan süt ve şeftali suyu ilave edilerek bir kaba konur. 5 dakika ateşe tutulduktan sonra indirilir. Hazırlanan bu karışma süzme bağ karıştırılır ve krem kıvamına gelinceye kadar yoğrulur. Yüze maske olarak ve cildin diğer kısımlarına yakı olarak kullanılan domatesli kremin cildin canlı görünmesinde etkin yararı vardır. Bu maske yüze sürüldükten sonra en az 20 dakika bekletilmeli sonra yüz yıkanmalıdır. Domates alerjisi olanlar tabi bunu kullanmamalı. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam ediniz. Evet arkadaşlar çillerin ve kırışıklıkların giderilmesi için bayır turpu maskesi. Bayır turpu rendelenerek suda 10 dakika pişirilir. Sıkılarak elde edilen posaya yarım fincan limon suyu, yumurta akı ve bir bardak süt karıştırılarak çırpılır. Çırpılan karışma pirinç unu katılarak krem kıvamına gelinceye kadar badem yağı ile yoğrulur. Yüze ve boyun kısmına maske olarak uygulanan bayır turpu kremi, çillerin ve kırışıklıkların giderilmesinde etkinlik sağlar. Bayır turpu maskesi cilde sürüldükten sonra nüfus etmesi için en az yarım saat beklenmelidir. Çöküntü ve kırışıklıkların giderilmesi için civan perçemi maskesi. Civan perçemi çiçeği saf suda 10 dakika kaynatıldıktan sonra sıkılarak süzülür. Süzülen sudan bir fincan soğutmaya bırakılır. Elde edilen posu ezildikten sonra yarım fincan limon suyu, bir çorba kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı süzülmüş bal ve çırpılmış yumurta sarısı ile birlikte iyice karıştırılır. Hazırlanan karışma soğutulan bir fincan civan perçemi suyu ilave edilir. Maske kıvamına gelinceye kadar yulaf unu eklenerek Yüzdeki çöküntü ve kırışıklıkların giderilmesini sağlayan civan perçemi maskesi uygulamadan bir saat sonra yıkanır ve cilt gül suyu ile temizlenir. Faydaları çok yönlü erguvanlı maske. Üçlü tam erguvan kökü ve kabuğu havanda dövülerek ezildikten sonra yağmur suyunda pişirilir. Suyu çekildikten sonra ateşten alınır. Elde edilen karışıma bir fincan limon suyu, yarım fincan ekşimi süt ve bir çorba kaşığı gül yağı ilave edilir. Krem kıvamına gelinceye kadar karıştırılır. Ergümanlı maskenin etkin yararı vardır. Hazırlanan bu güzellik kremi şampuan olarak kullanıldığında da saçlara parlaklık ve canlılık sağladığı görülür. Güzellik ve tazelik için bespase maskesi. Bespase kabuğu dövülüp ezedikten sonra suda pişirilir. Sıkılarak elde edilen posaya 2 tutam kıyılmış taze maydanoz, bir çorba kaşığı domates salçası, yarım fincan badem yağı ilave edilerek karıştırılır. Hazırlanan bu karışma bir miktar su ilave edilerek suyu çekilinceye kadar ateşte tutulur. Elde edilen posaya 2 kaşık kaymak ilave edilerek krem kıvamına gelinceye kadar yoğrulur. Yüz ve boyun kısmına maske olarak uygulanan basbese kremi cilde güzellik ve tazelik, tazelik sağlamakta etkin yararı vardır. Bu maske yüze sürüldükten sonra 20 dakika bekletilip yüz yıkanmalıdır. Arkadaşlar bu basbese ee, kabuğunu baharatlara sorabilirsiniz. Kırışıklıkları gidermek için bal maskesi, 5 çorba kaşığı bal, 1 fincan limon suyu, 1 çorba kaşığı badem yağı ve çırpılmamış 2 yumurta akı bir süre karıştırılır. Hazırlanan karışım maske kıvamına gelinceye kadar süt ve patates unu ilave ederek karıştırılır. Bu karışım hafif ateşte 5 dakika tutulduktan sonra çırpılarak buzdolabında bir gün bekletilir. Elde edilen bal kremi yüzdeki buruşuk ve kırışıklıkları gidermek için cilde maske yapılarak uygulanır. Bal maskesi uygulanan bölgede en az 1 saat bekletilmelidir. Kırışık ve sivilceler için lavantalı maske. 2 avuç lavanta çiçeği, 1 bardak portakal suyu ile birlikte ısıtılır. Ateşten indirilen karışım, kabuğu soyularak olarak hazırlanan 1 dilim salatalık ile birlikte ezilir. Hazırlanan karışıma 2 kaşık kaymak ve 1 yumurta sarısı ilave edilir. Mısır unu ilavesiyle ile iyice çırpılarak krem kıvamına getirdikten 2 saat sonra kadar buzdolabında dinlendirilir. 2 saat buzluğumda dinlendiriyoruz arkadaşlar. Çırpılarak krem kovamına getirdikten sonra. Elde edilen lavanta kremi yüzdeki kırışık ve sivilceleri yok etmek için maske olarak yüz kısmına uygulanır. Lavantalı maske kürüne en az 3 hafta devam edilmelidir. Kırışıklıklar için sümbül maskesi. 2 avuç sümbül çiçeğinin üzerine kaynar su dökülerek bir gün bekletildikten sonra süzülür. Elde edilen 1 bardak sümbül suyuna yarım fincan zeytinyağı, 1 çorba kaşığı limon suyu ve 1 yumurta atılarak iyice çırpılır. Hazırlanan sıvıya burçak unu karıştırılarak krem kıvamına gelinceye kadar yoğrulur. Kırışıklıkları gidermede etkili olan sümür kremi yüz kısmına maske yapılarak uygulanır. sümür kremi şampuanı olarak kullanıldığında da kepekleri giderir. Saçların geç ağrımasını sağlar. Kızıl lekelerin ve sivilcelerin giderilmesi için buğday özü maskesi. 2 avuç buğday 2 bardak saf suda pişirildikten sonra ezilerek sıkılır. Elde edilen öze 2 yumurta sarısı ve 1 çorba kaşığı badem yağı ilave edilir. Hazırlanan karışım iyice çırpılarak bulamaç haline getirildikten sonra yumuşak bir fırça ile yüze sürülür. Kızıl lekelerin ve sivilcelerin giderilmesini sağlayan buğday özü maskesi sabah ve akşam olmak üzere 2 kere uygulanır. Buğday özü maskesi şampuan olarak kullanıldığında saçların parlamasını etkin yararları yararlı olduğu görülür. Koruyucu ve nemlendirici fesleğenli maske 2 gün sirke içinde dinlendirilen fesleğen tohumu bir dilim taze kabak ile birlikte ezilerek rapa haline getirilir. Çırpılmadan ilave edilen yumurta kıyı ile yarım fincan badem yağı bu karışıma katılarak iyice yoğrulur. Hazırlanan karışımın faz, fazla cıvık olmaması ve maske yapılacak kıvama gelmesi için nohutunu ile karıştırılır. Yüzün nemlendirerek canlık sağlayan fesleğen maskesi aynı zamanda koruyucu olarak da tatbik edilir. Bu maske kullanılmadan önce tatbik edilecek bölge menekşe losyonu ile kompres yapılmalıdır. Kuru ciltler için yüz maskesi. Ezilmiş avokado yalnızca sıcak olana kadar çifte kaynatıcıda büyük bir kap içindeki suyun içine konan daha küçük ikinci bir kaptan oluşan ısıtma sistemidir arkadaşlar. Bu buna benmar deniliyor. Burada ısıtılır. Nemlendirici, derece protein ve vitamin desteği sağlar. Kuru ciltler için havuçlu maske. Rendelenen havuç, yarım fincan limon suyu, bir fincan nar suyuyla birlikte hafif ateşte 15 dakika karıştırılarak ısıtılır. Sular çekildikten sonra bir fincan ekşimiş süt ilave edilerek 5 dakikada ateşte tutulup soğutulmaya bırakılır. Soğutulan karışım krem kıvamına gelinceye kadar mısır unu ilavesiyle yorulduktan sonra tekrar ısıtılarak bir çorba kaşığı bal ilavesiyle bir süre karıştırılır. Kuru ciltler için besleyici olan havuçlu krem yüz kısmına maske yapılarak uygulanır. Havuşu krem maskesi tatbik edilen 107 askeri 1 saat müddetle bırakıldıktan sonra ılık su ile yıkanarak temizlenir. Kuru ciltler ve kırışıklıklar için çilek maskesi. 1-3 taze çilek ezildikten sonra yulafın ile birlikte karıştırarak yoğrulur. 1 adet yumurta sarısı ile 2 çorba kaşığı yoğurt çırpıldıktan sonra çilek hamuruna ilave edilir. Hazırlanan karışıma güzel bir koku vermek için sardunya yağı ilavesi ile krem kıvamına gelinceye kadar yoğrulur. Kuruş için besleyici olan çilek kremi yüz kısmına maske yapılarak uygulanır. Çilek maskesi aynı zamanda yüzdeki kırışıklıkların kaybolmasını sağlamakta etkin yararı vardır. Lekeler ve kırışıklıkları gidermek için maske. 3 tuta akça yaprağı tütün gibi kıyılarak suda 10 dakika demlendikten sonra sıkılarak süzdür. Edilen posaya 1 avuç pirinç unu, yarım fincan badem yağı ve 1 bardak gül su ilave edilerek krem kıvamına gelinceye kadar yoğurdur. Kırışıklıkları gidermedi etkili olan akçı aç kremi, yüz kısmına maske yaparak uygulanır. Akçı aç kremi cilde parlak bir görünüm verirken, aynı zamanda yüzdeki lekerin kaybolmasını da sağlar. Lekeler için kayısılı maske. Çekirdeklere eklenmiş iki avuç kayısı, ince ince kıyılmış biber, bir tutam, taze maydanoz ve gelincik 10 dakika süreyle bir bardak nane suyunda pişirdikten sonra ezizerek, Lapa yapılır. Hazırlanan lapa 2 çorba kaşığı kaymak ve krem kıvamına gelecek miktarda pirinç unu ile yoğrulur. Cildin parlak ve heketsiz olmasını sağlayan kayısılı krem yüze maske yapılarak uygulanır. Gül suyu ile biraz daha sulandırılıp şampuan olarak kullanıldığında saçların ipek yumuşak ve parlak olduğu görülebilir. Saçlar için süper bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam ediyoruz. Teşekkürler.